Selçuklu ve Osmanlı eserleri. İslam'ın ince işçiliği. Alaaddin Camii. Sungur Bey Camii. Ve Hüdavent Hatun Türbesi. Nereden geliyor, nereye gidiyor olursanız olun. Birini bile görmeden ayrılırsanız eksik kalır yolculuğunuz. Vakıflar, vakıf medeniyeti. Vakıf, tarih, kültür, medeniyettir. Vakıf sadece geçmiş değildir, gelecektir. Vakıf bizi biz yapan en önemli değerdir. Evet, şu an NİDE'deyiz. NİDE'deki vakıf mirasımızı araştırıyoruz. Şu an devletin ilgili kurumlarına kayıtlı 31 tane caminin vakıf eseri olduğunu, Selçuklu-Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğunu araştırdık, tespit ettik. Şimdi o vakıf eserlerini bir bir... Belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Kaledeyiz, Alaaddin Camii'nin önündeyiz. Evet, Nide Kalesi'ndeyiz. Ee, aynı zamanda Alaaddin Tepesi. Nide'deki bulunan e, en eski caminin önündeyiz. Anadolu Selçuklu dönemine ait. Alaaddin Keykubat döneminde yapılıyor. Ee, görmüş olduğumuz şekilde kapının ana taç kapısının e, doğu cephede olduğunu görmekteyiz. Tabii buranın mimarları Sıtlık ve Gazi. Ee, Anıtsal taş kapıda sabahlar do, sabah 9'la 10 e, sularında güneş gölge oyunuyla hemen kavsaranın içerisinde bir melike, genç bir kız silueti belirmekte. Camimiz 10'la öne çıkıyor. E, hemen karşı taraftan alırsa, Kaç yılında yapılmış efendim? Milat şey 1223. Miladi mila. Evet, zaman, korkunç daire ilk ve son nerede diye soruyor şair. Zamanı ölçmek, zamanı değerlendirmek için bir zamanlar saat kuleleri yapılıyordu. Abdülhamit Han'ın e, tahta çıkışının 25. yılı anısına, Osmanlı coğrafyasına saat kuleleri yapılmıştı. İşte onlardan bir tanesi de burada, Nide'de Nide Saat Kulesi. Evet, kalede bir başka Osmanlı yadigarı vakıf eseri. Abdurrahman Paşa Camii ve Rahmaniye Camii olarak da ifade ediliyor. Abdurrahman Paşa tarafından Abdurrahman Paşa Vakfı olarak yapılmış Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı bir Nazlı Yadigar. Muhteşem görünümü, göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Minaresi ve öndeki revaklarıyla muhteşem bir eser Rahmaniye Camii. Evet kaleler önemli. Kaleler gönülleri de coşturur ve filmlere konulmuştu. Şehirleri korumuştu o kaleler ve mide iç kale duvarları önündeyiz. Efendim nedir, nereden kalmaz? Evet Anadolu Selçuklu döneme ait. Tıpkı Alaaddin Camii'nde olduğu gibi bu da Sultan Alaaddin döneminde yapıldığını anlamaktayız. Hemen bakın yan tarafta bir beden duvarında çift başlı kartal olarak da ifade edilen ya da grifon şeklinde de ifade edilen bir Selçuklu arması var. Yani sur duvarının göbeğine, Selçuklu bunu nakşederek bu kale benim şeklinde bir e, İfade. ifadeye gidiyor. Evet yine Alaaddin Keykubat Camii kale ve su medeniyetinin ihtişamlı mirası Tarihi Çeşme buyurun. Evet, bu çeşmede e, Alaati Camii 1223 yılında yapılıyor. Hemen akabinde Hatıroğlu diye o dönemde bir bey var. Kendisi bu çeşmeyi yaptırıyor. Anadolu'da nadir görünen Selçuklu çeşmelerinden olup günümüzde de fonksiyonel suyu akmakta bu şekilde hemen camiye ilişkilendirilmiş ki dediğiniz gibi Selçuklu dönemi su kültürüne dair de büyük bir zenginlik ve anlam ifade eden bir çeşmemiz. Vakıf kültürümüzü araştırıyoruz. Evet o tarihi eserleri yıllarca tanıttık. Devralen programlarından izlediniz. Çeşmeler dedik, Kervansaraylar, Sebiller, Sesebiller, Hanlar, Hamamlar. Ama onları kim yaptı? Kim bize emanet etti, miras bıraktı? Onların her birinin vakfı var. Anadolu'da ilk vakıf 1048'de kurulur. Malazgirt zaferinden yıllar önce Pasinler'de, Pasinli Savaşı sonrası ee, Abdülvahap Göcdevani adı bir gönül sultanı o vakfı kurar ve e, ilk anıt diye de vakıflar genel müdürlüğümüz oraya anıt yapmakta. 1048 yılından itibaren de vakıflar genel müdürlüğü biz devletin en eskili, en kadim kuruluşuyuz der. Biz vakıf medeniyeti adım adım iyi de araştırıyoruz. İşte bir çeşme kültürü ve çeşmemiz. O çeşme önemlidir. Su önemlidir. Su hayattır. Su her şeydir. Ve yüce yaradan ben sizleri sudan yarattım. Her şey sudan yaratıldı diye buyrulur. Ve su önemlidir. Çok sayıda ayet-i kerime ve hadis-i şerif vardı su ile ilgili. Ve bir ifade vardır. Su gibi aziz olun. Evet su gibi aziz olsun bu vakıf mirasını bize bırakanlar. Biz de Niğde'de araştırmamıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Niğde Kalesi'nin yani Alaaddin Tepesi'nin hemen güney eski saray Mahallesi'nde bulunuyoruz. Burada... Gerek Türk İslam dönemi gerekse Hristiyan Ortodoks cemaatine yönelik eserleri görebiliyoruz. Karşımızda İlhanlılar dönemi, İlhanlı Devleti'ne ait Seyfettin Sungura tarafından yaptırılmış, yaptırılmış olan Sungura Camisi'nin önündeyiz. 1335 yılında yaptırılıyor. Tabi daha sonra burada vakıf kitabesi de var. Gerek camiye, gerekse müştemilatlarına fayda dokunsun diye Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı döneminde ise bir de Bedesten inşa ettik. Bu da vakıf eseri mi? Kime ait efendim? Ee, Sokullu Mehmet Paşa döneminde. Meşhur Sokullu Mehmet, Mehmet Paşa. Birina evet. Köprüsü'nü yapan değil evet, mi? Evet. Kanuni'nin önemli vezirlerinden. Doğru. Evet. Sokullu Mehmet Paşa deyince Birina Köprüsü. İvandiric'in Birina romanında bildiğimiz. Oralara gittik hocam. Yani buralar kadar vakıf halen yaşıyor. yaşıyor. Alacağımız çok önemli diğer şeyler var vakıflardan. Bir diğer eseri de Bor ilçemizde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan diğer bir bedesten. Ucan, burası, burası bir vakıf çiçar... şehri değil mi? Öküz Mehmet Paşa vakfı, o evet. meşhur e, Park Nafis Çamlıbel'in han duvarı şiirinde o betim, e, betimlenen, tasvir edilen değil mi efendim? Ulukışla e, evet, menzil külliyesi var orada, çok büyük bir. Müthiş Küçüksel bir vakıf. Anlamda. O zaman böyle Niğde'deki kervansarayı vakıflar bir 3-5 cümleyle Niğde'nin genelindeki vakıf mirasımızı Tabii. ifade edin dersek. Niğde dediğimiz gibi en başta da söyledik. Kapadokya'nın güney ucunda bulunuyor. Dolayısıyla güneyden iç Anadolu'ya giriş, gülek boğazı istikametinde. Tabi bu Niğde bölgesinde ve öncesinde bu geçiş güzergahlarında özellikle Selçuklu devrinde bolca han Kervansaray bu tarz menzil kervansarayları yapılmış ki ticari bir ağ olduğu için oradan gelen geçen ticaret erbapları rahatlıkla bu hanlarda kalabilsin. Evet. Camiinin taş kitabesi tarihi eseriyle taşa vurulmuş mühür ve geleceğimizin manevi tapu senedi. Geçmişten geleceğe o ihtişamlı miras... Hocam ne diyeceksiniz burayı dersek hemen buyurun. Uh -huh. Kılı cami tabi ismini nereden alıyor dersek cami inşası başladığında ıı, sürünçeme de kalıyor yani uzuyor. Kılıdı yerel bir ifadeyle kılıdı yani sürünçeme de kaldı bir bir türlü bitmedi anlamına gelen kılıdı kılıdan kılıdıdan türiyor yani kılı ismini alıyor. Ee, normal vakıf mirası bu da değil vakıf mi? Akıp mirası e, Bektaşi Hasan Paşa tarafından 1695 yılında inşa ediliyor. Yani Osmanlı dönemine ait. Hemen inşaat kitabesinde karşıda görüyoruz. Kitabenin kenarlarında bakın lale serpiştirmeleri var. Yine lale dönemi değil mi? Lale döneminden geç ama evet. Osmanlı'da lale tek bir. Hemen karşımızda da hamamı görüyoruz. Yani görüyoruz. Bir tam bakıf şehri olarak. Aynen. Bir, belki de bura bir külliyeydi ama sonrasında bozulmuş. Bu hamamda camiye yönelik bir Vakıf getirici, gelir getirici, vakıf mirası. Evet, olarak. vakıf, vakıflar ve vakıflarımızı nidede de araştırmaya devam ediyoruz. O vakıf kuran insanları minnetle, şükranla, hayırla, rahmetle yad ediyoruz. O vakıfların korunup, sahiplenilip, gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Vakıf mirasımızı araştırmaya nidede tüm hızıyla devam ediyoruz. Hı. Bir diğer özelliği ise, özellikle pencere, pencere söve ve lentolarında, Ayet ve hadislerin serpiştirilmiş olması. Buralarda baktığımızda ayetlere genelde ölümle alakalı ayetler ve hadisler var. Kek kubbeli Osmanlı mirası vakıf eseri, cami ve burada da sütunlar var efendim. Nedir bu sütun? Bu sütunlar devşirme yani antik dönemden Osmanlı'ya gelen ama Osmanlı'da da bir fonksiyonu kazandırılan sütunlar yani sadakataşlar. Tabii buraya cemaat girerken, çıkarken e, cebindeki bozuk parayı bu o, cüz e, ceplere koyuyor ve e, ihtiyaç sahibi de, de buradan ihtiyaç sahibi geliyor, burada Ama maalesef ihtiyacın... şu anda sigara atmışlar, maalesef, değil evet. mi? Tamam. Evet, sadaka taşı vermek gerekiyor. Veren el alan elden üstündür diyor Allah Rasulü ve vermemiz gereken işte ejdat vermiş vakıf mirasıyla ama biz korumamışız onları. Ve bu mezar taşlarının altında belki o vakfı kuran insanlar yatıyor, Peki. hayırla yad ediyoruz. Vakıfların korunup, vakıfların sahiplenilip gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz, tüm kamuoyundan, ilgili ve yetkililerden. Evet, burası Sungur Bey Camii minaresiyle müthiş bir tarih mirası. Devre Alem ah. İsmail Bey, nasılsınız? Hoş Efendim haberimiz. bak, değerli izleyen. Yani. Yakından seyrediyoruz, takip ediyoruz, çok memnunuz. Programlarınızdan çok memnunuz. İzliyor musunuz efendim? kendim tarih öğretmeniyim aynı zamanda Niğde İmam Hatip Lisesi'nde Necmettin Erbakan kızım İmam Hatip Lisesi'nde. Tevralem'i izliyor musunuz? Aynen izliyoruz çok memnunuz. Yani, tamamen doğal. Pazardan geliyordu arkadaş ve karşımıza çıktı. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Yemek Tevralem programı buralarda da izleniyor Niğde'de. İzleniyor çok yakından saat takip ediyoruz çok memnunuz. Tarih öğretmen olması olmam sebebiyle çok daha yakından takip ediyorum. Çok memnunum. Özellikle NİDE'nin vakıf eserleri konusunda oldukça e, temelin çok sağlam olduğunu biliyorum. Nide eski medeniyetlerin meden, merkezi durumunda. E, özellikle... Hocam buradan bir imam hatip yetkili yöneticilerimize bir çağrıda bulunalım. Vakıf mirasımız iyi tanınmıyor Anadolu'da. Aynen. Ve imam hatip öğrencilerimize, müdürlerimize, öğretmenlere tarihi bir göreve de davet edelim. Vakıf medeniyeti, vakıf şehri Nide'den Ne söylersin efendim? Vallahi vakıf eserleri dediğim gibi ee, en eski medeniyetler de kurulmuş neredeyse. Dolayısıyla burada pek fazla bilinmeyen şeyler var. Türkiye'nin, dünyanın bilmekte zorla, zorlandığı, takip etmekte zorlandığı pek çok şey var. Bence NİDE'nin bu anlamda ciddi anlamda araştırılması lazım, incelenmesi lazım, takip edilmesi lazım. Devlet yöneticilerimizin de bu anlamda ciddi, yakın ilgi göstermesi lazım ki bu medeniyetler dünyada tanınsın, tanıttırılsın. Biz de ne yapalım bunu? E, Nide en azından tanıtma kullanalım diye düşünüyorum. O zaman biz de değerli izleyenlerimiz gerçekten tamamen bir e, doğal ortamda dostlarla beraberiz. Rehberlik yapıyor dostumuz bize. E, o da bir tarihçi arkeolog ama hocamın tanıması duygulandırdı. Gerçekten önemli bir misyonu ifa etmeye çalışıyor Devralen programı. Vakıf medeniyeti, vakıf şehri NİDE'deyiz. Nide'deki vakıf mirasını araştırıyoruz. Buradan eğitimcilerimize... Milli Eğitim camiasına, üniversite camiamıza bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki öğrencilerimize şehrini tanıştırın. Ve burası Ömer Halis Demir Nide Üniversitesi'nin misafiri olarak buradaydık. Şu anda Türk dünyasından 7-8 ülkeden çok sayıda akademisyen, tarihçi, medya mensubu, sanat insanıyla beraber buradaydık. Gönül ki buraları tam anlamıyla kültür turizm müdürümüz tanıtsın, gezdirsin ama... Ee, bu yeteri kadar olamadı. İnşallah bu belgeseli biz onlara göndereceğiz. Yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Nide'deki vakıf eserlerine sahip çıkılsın. Gelecek kuşaklara aktarılsın. Son olarak neler söylersiniz? Valla vakıf eserleri çok önemli. Ee, ben derste özellikle vakıfları çok ayrıntılı anlatıyorum. Osmanlı dönemi vakıflarını anlatıyorum. Eskiden e, vakıf eserleri çok önemli. İş, ifa, işler ifa etmiş. Eğitim, sağlık, kültür... E, Tüm toplumun ihtiyaçları ihtiyaçları karşılanmış. Toplumun zengin insanları, devlet yöneticileri, vakıfları canlandırmak için ellerin dengelerini yapmışlar. Bu sayede ölmeyecek eserler meydana getirmişler. Kıyamete kadar sevapları, halelerine yazılmaya başlanmış. Ve şu anda hala kullanılan pek çok vakıf eseri var. Özellikle Nide'de camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, Türkiye Anadolu'nun dört bir tarafı medeniyet merkezi, çok zengin bölgelerimiz, bunların dünyada tanınması lazım, Türkiye'nin tanıması lazım, memleketin miras, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bu mirasa katkı sunması lazım. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz yani bu anlamda karşılaşma iyi bir şey oldu. Bu belgeseri de biz ilk size göndereceğiz. Bunu okulda izleteceksiniz. İnşallah. Bütün öğrencileri izleteceksiniz. Aa, öyle mi inşallah, hocam? İnşallah, inşallah. Bekliyorum Peki. ben. Efendim bir vakıf insanı, vakıf dostu bulduk. Hem de nerede? Sungurbey Camii, Sungurbey Külliyesi ve Sokullu Mehmet Paşa Vakfı'nın olduğu yerde. Evet, tüm hızıyla gezimiz devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir yer sallan. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya, ya. Yine çeşme ve cami. İkisi bir arada. Hamam, çeşme, kültür. İbadethane, her biri ayrı bir şey, o boyalı hal insana vakıf eserlerimize, tarih mirasımıza ne kadar sahip çıktığımızı da gösteriyor. Devletimiz burayı restore edip insanlığa tahsis etmiş ama biz maalesef korumamışız, korumuyoruz. Korumamız gerekiyor, vakıf bilincine sahip olmamız gerekiyor. Neler söylersiniz efendim? Sır Ali Camii, hemen caminin önünde bir kabir var. Bu kabirde yatan şahsa Sır Ali ifadesi kullanılıyor. Bundan dolayı da Sır Ali ismini almış. Tabi yayınlara baktığımızda burası restore edildi vakıflarda. Ön, öncesinde büyük bir minaresi vardı. O minare alındı. orijinaline uygun köş tipi minare yapıldı. Tabi içeride de restorasyonlar devam edince mihrapta boya ve sıva tabakası vardı. Bu kaldırılınca mihrap üzerindeki kitabesi de ortaya çıkmış oldu. Kitab eden caminin 1545 yılında Hacı Ahmet yani Hacı Ahmet tarafından vakfedildiğini ve yaptırıldığını anlıyoruz. Cami küçük ölçekli bir yapıda genelde güney-kuzey doğrultuda ele alınmış. Hemen bitişine bir de muhteşem anıtsal bir çeşme oluşturuluyor. Vakıfların yapmış olduğu restorasyonla şey. evet kitabesi de burada değil mi Evet, Kitabesi burada daha önce İçerideki mihrap kitabesi olmadan bu kitabeyi e, camiye atfediliyordu. Ama e, kendi kitabesi çıktığı için tarihi netleşmiş oldu. 1545. 1545 hangi vakıf demiş? Osmanlı Hacı Ahmet. Bak. Hacı Ahmet var. Sırlar, sir derya diyoruz. Sır derya. Meşhur Maveraül Nehri'nin gönül coğrafyamızın önemli bir eseri. Efendim vakıflardan izin almadığımız için içeri girmiyoruz. Biz buralara gelirken... Vakıflar yetkililerini aradık çekim yapalım diye. Çünkü zamanımız yoktu. Vakıflar yetkilileri dedi ki izin biraz uzun sürer. Biz de o e, sözümüze sadık kaldığımız için içeride değil dışarıdaki çekimlerimize devam ediyoruz. Bir gün inşallah vakıflar bölge müdürlüğü genel müdüründen yetki izin aldıktan sonra bu tarihi eserlerimizi ve vakıfların yaptığı restorasyonları yerinde tespit edeceğiz. Devralen farkıyla Nide'deki vakıf mirasımızı araştırmaya devam ediyoruz. Aa, minare de çok güzel değil evet, mi hocam? E, Kapadokya'da etkili bir minare. Özellikle Osmanlı döneminde sadece Kapadokya değil, Anadolu'da Balkanlara kadar giden bir e, minare tipi. Buna biz köşk tipi minare diyoruz. Tabii yerelde e, bazen ana, e, yerelde köylerde, e, kasabalarda bazı insanlar bunun çan den esinlendiği ya da çan kulesi orijinalinde kiliseden kalma gibi ifadelerde. Yanlış bir bilgi yanlış, değil. Yanlış. Nedir? Tekrar doğrusu yanlış. nedir efendim? Bu Osmanlı'nın ııı e, vücuda getirdiği köşk tipi minare. Mahalle mescitlerinde etkili bir. Mahalle e, mescitlerine ait köşk bir, tipi. Adı üzerinde evet, zaten. Minare. Çünkü mahallede o dönemde e, evler genelde iki katlıydı. Yani bu köşk tipi minarenin gabarisini geçmiyordu. Dolayısıyla yukarıda okunan ezan bütün mahalleye Rahatlıkla bu minarelerle ulaşıyordu. Bu Vakıflar yaptı bunu değil mi efendim? Tabii vakıflar aslında o şekilde köşk tipi minareyi onardı. Burada tek şerefeli mahallelice yaptırılan bir e, minare vardı. O alındı ve orijinaline uygun köşk tipi minare vücuda getirilmiş oldu. Hayatta tesadüfe tesadüf edilmez. Çok kıymetli insanlar var. Siz onu ilahileriyle biliyorsunuz. Türkleriyle Med biliyor. Türkü ve ilahiler. Medine yolları. Evet. Bilimleriyle biliyor. Üç tane evet. Ali Ercan biliyor. Türkiye. Hemen, hemen, efendim şöyle mikrofon. Ha. Kimdir Ali Ercan efendim? Ali Ercan, İşmeli köyünde doğmuş Nidenin. Tek Ali Ercan olarak doğmuş. Şu an için de Türkiye'mizde üç tane Ali Ercan olarak yaşıyor. Bir. ...türküleriyle Ali Ercan, iki ilahileriyle Ali Ercan... ...üç filmleriyle Ali Ercan. Nideli misiniz efendim? Nideliyim. Yazları buraya gelirim. Burada fakirhane var. Yazı burada geçiririm, kışın İstanbul'a dönerim. TGRT deyince... ...TGRT'nin ilk... ...açılış şeklerinde benim de ufakta olsa bir emeğim var. O tarihlerde Kurt Oğlu diye bir, iki dizilik bir film yaptılar o zaman. Araya araya bulsam isimli, doyamadım Muhammed'e, ilahilerini o, o tarihlerde okumuştum. Bir okur musunuz yine efendim? Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a. Bir daha gösterelim Evet. Evet. Babamın adı Hıdır. Elimden gelen budur. Kış sezonunda, yani sonbaharda İstanbul'dayım. Bize şey, Nide'yi bir anlatır mısın? Nide bir vakıf şeyi, <gülüyor> tarih Nide. evet. Nide'nin tarihini karşındaki adam, adam O gezdiriyor efendim. Sizin ağzınızdan da. Şu gördüğün cami, Sir Ali Camisi ismi ve benim evde bitişi sayılır ilerisinde aşağı yukarı bir elli sene yakındır da bu camine geldim geçtim. Çok vakıf eseri var değil mi burada? Çok, çok. Bak, mesela? Bak, onlardan fazla benim şeyim yok. Hüdavet evet. Hatın Türbesi var. Öyle mi? Evet. Oraya, oraya, oraya gidip Hüdavet, kim o mesela nedir? Gezeceğiz. Bilir. Evet. Ben bilmem. Peki siz ayrıca sanatçısınız değil mi? Evet. Türkü de var. Şimdi türkü. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana acın şalak dünya. Soranlar şalak. Şalak şimdi kavunun küçüklerine veskiler. Bunu şalak. siz mi meşhur ettiniz hep? Evet. evet. Oo, Ali Ercan Bey. Biz evet. önemli bir sanatçıyı değil Evet, he? şimdi eski türkülerden çok seviliyoruz. Mesela ne var başka eski türkülerden? Karakaş gözlerin elmas bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olun, kimseler almaz. Anana bak, gör halini. Daha mi? Lütfen, <gülüyor> hadi başka <gülüyor> da diye efendim. Bir tane son olsun o zaman. Tamam. Çok ...sevilen Türklerimizden bahsettiklerim. Üçüncü birisi, Adana'ya bir kız geçti, gördün mü? Ay doğmadan Akkabri'ye geçtin mi? Gün doğmadan ma, yüzünü açtın mı? Şeker pınarından bir su içtin mi? İçtin mi, Adana'ya bir kız geçti, gördün mü, bulamadım 50 senede bu kızı aradım, o da gittim. gitti elime. Gitti yani, mi? Gitti. Niğde'deyiz, evet. Niğde'deki vakıf mirasımızı araştırıyoruz. Ama tamam. bir kültür adamı, sanat insanı ve bir sanatkar önemli. Aziz dost, çok Sağ teşekkür ol. ediyoruz. Ali Ercan. Siz. Öyle değil mi? Tek gelme. Tamam, tek kelime. O zaman şeyi bir daha söyleyelim. Kara kaş gözlerin Hı. buyur. Kara kaş gözlerin elması bu güzellik sende de kalmaz pişman olun kimseler almaz anana Hı. bak gör halini efendim şimdi bunları sahne okuyorum ben kendim saz çalarım. Öyle mi? Hazırın. Ben onlardan bekliyorum. Senin Onun, bir gün hayatını beraber belgeselleştireceğiz efendim. Inşallah, İnsanlarımıza, onlar bir vakıf inşallah, insanı, onlar bir tarih, kültür, sanat inşallah, insanı. İnşallah beraber biz belgesel olarak düşünüyorlar. Belki senden çekeriz. Aynen, aynen. Benim de küçük bir katkım olsun bu kültür ve sanat inşallah, insanına. İnşallah. Evet. Yaşlılar deyince, onlar koca, koca demiyoruz, onlar ak saçlılar, onlar değerler, onlar tarihi canlı şahit. Kocalar cahit. olmasa gençler olur muydu? Bir daha söyle o zaman hemen. E kocalar olmasaydı gençler olur ya, muydu? Ya ya. İşte alerjan gençti. E, alerjan Yine gençsin En, en az 15-20 tane nesil bıraktı torununun, torunun, torunu, doktor yaptı bir tane memlekete. Ne diyeyim başka? Değerli izleyenlerimiz, Ali Ercan Bey'e son mikrofon uzatıyoruz. Biz Niğde'deki kültür mirasımızı, medeniyetimizi, tarihimizi, vakıf mirasını araştırmaya devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve yine Ali Ercan'ın o Medine yollarını kendi ağzından bir bukle dinliyoruz. Araştırmamız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim bu da ikinci Ali Ercan'dan. Medine'ye varamadım. <gülüyor> Gül kokusun alamadım, ben resule doyamadım yaralayayım, yaralayayım, yaralayayım. Bu bu ilahimiz Türkiye genelinde gerek filmi filmi bunun esasında yaptım. Ve ilahi bunun üzerinde. Türkiye genelinde çok sevilen ilahilerden birisi de bu oldu. Allah razı olsun efendim. Hayırlı efendim. uzun ömürler, yaş 50 gibi gözüküyor olsun. ama kaç yaşındasınız efendim? Efendim geceyi saymıyorum. İşte gırgı gırgı falan bir iki geçti galiba. Yok yok yok. <gülüyor> efendim, sizden ben son cümle kimdir Ali Ercan? ve hayat biz bununla görüşmek istiyorduk ama hayatta tesadüfe tesadüf edilmez ve bir Mevlam çıkardı karşımıza burada. Ya. Kimdir efendim? Sizsin Ali Erkan kısaca. E, tabi Ali Erkan'ı konuşmak ya da anlatmak e, benim haddime düşmez. Eşten Kendisi evet. bir derya. Ama Ali Ercan dediğimizde 1900 60'lara kadar gitmemiz gerekiyor. 1960 ve 70'li yıllarda Anadolu'da yani Türkiye'de ve Avrupa'da bilinen e, ürettiği eserler e, bir numaralı. Yani e, devamlı plak, plakları plak, plak. rekor evet. kıran. Daha sonra <gülüyor> e, 74'lerden itibaren kasette dönüşüyor plak şeyi. Yine o süreçte de kasetleri rekor kıran ve e, o dönemde günümüzde kalburüstü yani isim yapmış birçok sanatçıyı da e, plak şirketinde e, üne kavuşturan değerli bir halk ozanımız. Ellerinden öpüyoruz efendim. Tabii, sağ Başarılar diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Muratpaşa Camii doğru mu efendim? Evet. Müthiş hocam. Her caminin önünde bir çeşme var. Muratpaşa'nın torunu yaptırıyor. Muratpaşa'nın ahli şey, oğlu Ali Paşa var. Onun oğlu da bu çeşme yaptırıyor. çeşmede kitabesi de. Hocam ne? şöyle. Efendim çok güzel ben bir dikkatimi çekti. Cami ile çeşmeler Nide'de bir. Çeşme ve cami kültürü vakıf miramsımızın önemli değerleri. Burası nere efendim? Burası Paşa Cami diye geçiyor. Aslında bir külliye. Murat Paşa Külliyesi. Ama zamanla kent oluşurken külliye bozulmuş. Tabii külliyenin en merkezi yapısı ise Murat Paşa Camii kim yaptırıyor? 17. yüzyılda dönemin paşası olan Murat Paşa tarafından. Ve e, oğlu ise Ali Paşa ki bu vakıf geleneğini de beraberinde getiriyor. Murat Paşa zamanla günümüze kadar aslında e, burada bir vakıf geleneği e, hiyerarşisi var. Günümüzde ise bu caminin ve türbenin e, türbedarı İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfü Göncü. Tabii onların ataları. Öyle mi? Bah, evet. Tekrar bir daha harika bir bilgi. Buyurun. E, bu caminin e, türbe, e, camide methum bulunan Murat Paşa ve Ali Paşa'nın bir de türbesi var. E, son türbedar ise Nide İlk Kültür Turizm Müdürü Alper Lütfü Gönl. Evet, müthiş. Çeşmeler, camiler, kervansaraylar, vakıf mirasımızın önemli eserleri onlar. Ve NİDE'de önemli bir şeye şahitlik yaptık. Muhteşem bir miras, vakıf ve kültür mirasımız, tarihi eserimiz. Buyurun hocam sizi dinliyoruz. Hüdavent Hatun Türbesi, tabi Selçuklu dönemine ait. Selçuklu hükümdarı, dördüncü Rüknettin Kılıçarslan'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılıyor ve kendisi de burada methun. Tabi Hüdavent Hatun dönemin İlhanlı hükümdarı, Abaka Han'ın oğlu Argun'la evleniyor, kendisi Müslüman değil şaman inancına sahip. E, evlendikten sonra Tebriz'e gidiyorlar ve Argun belli bir süre sonra vefat ediyor. Ettikten sonra alpleriyle Hüdavet Hatun diye geliyor ve burada vakıf, imar faaliyetlerinde bulunuyor. Kendini va vakf ediyor imar e, faaliyetlerine. 20 yıl öncesinde ise tamamen kendi kurguladığı, kendi planladığı bu türbeyi ölümünden 20 yıl öncesinde yaptırıyor. Tabii bu e, ne var? Sekizgen bir planda. Bu sekizgen cennetteki sekiz köşeye e, izafe ediliyor. Tabi burada kendisini de görebiliriz. Yani o dönemde e, 12 hayvanlı Türk takviminden de esin plan süretmiştirilmiş. Değişik. İşte Selçuklu tam tarih kaç efendim burada? 1312 1312 yılından beri bu muhteşem eser. Ayakta. Bütün zarafetiyle ayakta doğru mu efendim? Dantel gibi işler gibi görüyoruz. Evet Hemen şurada da bir türbe var. Evet bu da Gündoğdu. Bu da yine Beylikler dönemine Eratna Beyliği var. Evet. Meşhur Eratna Beyliğinin beylerinden mi Beylerinden Gündoğdu. Gündoğdu Bey'in türbesi. O zaman bu bölge mezarlık galiba. Mezarlık. Evet. 20. yüzyılın başlarında var fotoğraflar. Mezarlık. Baktığımızda buralarda adım atılmayacak şekilde sandukalar ve mezarlarda. Mezar taşları değil Daha mi? Sonra... Mezarları yıkıp yok evet, ediyoruz e, bir de. Evet, maalesef, maalesef. maalesef. Evet. Bir de ortada Beylerbeyi türbesi var anıtsal. O da 1939 yılında yıkılıyor. Bak. Eee Beylerbeyi'ne ait türbe değil evet, mi? Evet. evet. Türbeler, mezarlar, mezarlıklar, mezar taşları manevi tapu senedimizdir. Gönl coğrafyamızda, Türk İslam medeniyeti coğrafyasında Nide bir vakıf şehri, tarih şehri, kültür şehri, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti şehri. Evet, Nide'deki Rükneddin Kılıçarslanın kızı tarafından yapılan türbe, vefatından 20 yıl önce yapmış taşa vurulan muhteşem bir mühürdür. Medeniyetimizin kültür mirasıdır. Bu alan tümüyle mezarlıktı bir zamanlar. Evet, Eratma beylerinden. Önemli bir beya ait türbede ileride ve biz NİDE'deki kültür mirasımızı, medeniyet mirasımızı araştırıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri NİDE'ye götürüyoruz.